Sevgili EYT'ler merhaba. Bedelli EYT ile ilgili planlarımı geçen haftalar sizlere açıkladım. EYT ile ilgili gün geçmiyor ki yeni bir haber çıkmasın. Bedelli EYT ile ilgili planım zaten gün geçtikçe kıymet kazanmakta. Ama ben bedelli EYT bekleyen kardeşlerimiz için yepyeni bir fırsat önerisi daha sunmanın heyecanı içerisindeyim. Evet sevgili arkadaşlar. EYT ile ilgili ne olur? Açıklamalar olur. Güzel temenniler olur. Konuşmana olur. Sosyal medyada, YouTube'da, siyasiler mikrofonlara güzel sözler söylerler. Daha önceki, dönemde, daha önceki yönetimdeki yapılan bir uygulama diye de yeni yönetim bu konuyla ilgili der ki Bedel EYTB'yi, yani EYTB'yi biz bu şekilde engelleyen değiliz. Daha önceki hükümetler dönemindeki bu kısas yaş kıstası getirildi der. Yani bu bir sürüncemi olarak devam etmekte. Bunun yanında benim bedeli EYT'den belki de daha çok revaçta göreceğiniz, önem vereceğiniz bir önerim daha var. Bedeli EYT ile beraber bu öneride sunulduğunda artık EYT Mart'tan önce çözümü çok yakın olabilir. Önerim gene uygulanabilir. Ve sahadaki gerçekliklerin benzeri niteliğinde. Sahadaki yapılan iyileştirmelerin benzeri niteliğinde. Nedir bu sunacağım öneri? Bunu sunmadan önce özellikle bedelli de planımı sunarken değerli kardeşlerimden belki bine yakın öneri aldım. Bu konuda binlerce öneri aldım diyelim. Bine yakın değil. Ne oldu arkadaşlar? EYT ile alakalı %70'e yakın son dönemlerde %80 bedelli EYT'yi kabul etti. Eğer finansal konuda bedelli EYT ile emeklilik hakkını o anki ekonomik şartlardan dolayı satın almak ve bu ödenen ücreti perderpey aylıklarla geri tahsil etmek. Amaç bedelli EYT ile emekliliği erken çek Yani yanlış anlamayın. Çözümü daha erken aldırmak. O zaman söylüyorum arkadaşlar. Ben bu önerimi yanına bir öneri daha eklemeye karar verdim. Nedir bu öneri? Sizlere bunu açıklayacağım. Şimdi 46, 47, 48 ve 49. yaşlar. Çok kritik yaşlar bunlar. Bunlar diyor ki şu kadar primim var, şu kadar yaşım var. Ve 99'dan önceki taahhüde göre benim hakkım şu anda emeklilik diyor. Tabii ki haklılar. Onlar o sözleşmeye göre işe başladılar ve girdiklerinde şu yaşta emekli olacağım diye ümit ediyorlardı. Gelişen hayat şartları, hükümetten uyguladığı politikalar ve bunun yanında sosyal güvenlik kurumunun durumundan dolayı o zamanki hükümet böyle bir karar alma niyetine ve dür dürüst duruna girdi. Şimdi arkadaşlar sıkı durun. EYT'li kardeşlerim, sunacağım öneri şudur. Pratik anlamda. 46, 47, 48 ve 49. yaşlar. Şimdi, sıkı durun. Asker ücreti ne yaptı hükümet? 2020 yaptı değil mi? Ne yaptı? 2020 yaptı. 1680, işte 1700'ün başı falan. Yani 415 lira bir zam oldu. Ne yaptı biliyor musunuz hükümetimiz? Sizin 5 katı 6 katı 7 katınız kadar olan bir kesme 150 150 TL daha ne yaptı işverene destek verdi. Yani artı olarak neredeyse 200'e yakın bir gelir. O zaman şimdi konuma gidebilirim değil mi? Siz orantı olarak askeri ücretin 5'te 1'i değil misiniz 6'da 1'i? Yani askeri ücret alan kesimin sayısının 6'da 1'i kadarsınız. 7'de 1'i kadarsınız. O zaman şöyle söylemek istiyorum. Bu kadar kan olan bir sorun. Devamlı yöneticilere sorulan bir sorun. Çok da bu konuda diyorlar ki siz eliniz, eliniz kolunuz kuvvetli. Siz daha 45, 46, 47 yaşındasınız. Biz siyasetçiler olarak sizden 20-25 yaş büyüyüz. Biz koşturuyoruz diyorlar. Halbuki birçok siyasetçi emekli. Şimdi şuna geleceğim. Şok planıma geleceğim. Ama uygulanması kesin olabilecek bir plana. İşsizlikten dem veriyoruz değil mi? Diyoruz ki 45 yaşından sonra 50 yaşına kadar biz özellikle çok sıkıntı çekiyoruz. Biz emekli olacağız ama 6-7-8 sene ne yapacağız diyorsunuz değil mi? Ben de söylüyorum. Sevgili arkadaşlar. Bunu işten bir düşünceyle. Sizlerin anlayacağı şekilde olduğu için söylüyorum. İşverenin payını... Minimize edecek bir plan. Sizi işe alacak işveren sizin için sosyal güvenlik kurumunu ödeyeceği miktarı %90 veya %95'ini ödemeyecek. Evet sürekli çalıştığınızda bakın 6 aylık deneme falan değil. %5'ini ödeyecek. Ve devlet de size burayı iyi dinleyin bakın. Devlet de size aldığınız ücretin askeri ücretin üstüne 400 TL para ödeyecek. Yani bir meslek grubuna yaptığı zam gibi düşünün. Bakın bu sorunu ötelemek. Bu geçiş döneminde çözümsüzlükse, emekli olunmayacaksa, 45 ile 50 yaş arasının işe girişini %99 arttıracak ve ücretini de 2600 çekecek. Arkadaşlar can kulağıyla dinleyin lütfen. Emekli olduğunuzda alacağınız para 1100 lira. Sağlığını kaybetmiş arkadaşlarımız için ben zaten raporsal ve benzeri düzenlemelerin derhal yerine getirilmesini ve belli bir rapor düzeyi olanların zaten bu konuda hem diğer kıstaslara göre rapora göre emekli edilmesini ama rapor düzeyi biraz daha düşükler için de çalışma imkanı zayıf olanlar için de Belli bir kolaylıkla emeklilik hakkını verilebileceğini düşünüyorum. Bu sayı çok az olduğu için. Ama soruyorum. 45, 46, 47, 48, 49. Sizin çalışma hayatınızda entegre olmanızda bir sıkıntı oluşturuluyorsa, bu konuda size işe girmedeninizde çok büyük engeller çıkarılıyorsa ve düşük ücret konusunda yani bu konuda sizi zorluyorsalar. O zaman soruyorum. İşverenin neredeyse ödeyeceği tutarı minimize edildiğinde, İşveren asla ve asla önce çok prim ödeyecek kişi değil, 45 yaşında gene koşturabileceği bir çalışanı tercih edecektir. İkincisi, sizi de çalışma hayatına teşvik edecek 400 TL'lik EYT desteği maaşınızı artı bankanızdaki hesabınıza yatacaktır. O zaman ne olacaktır? Çalışan 3 kişilik bir ailede 2155 TL almaktadır. O zaman soruyorum, 2155 TL alan arkadaşlarımız, 400 TL daha eklediğimizde 2555 TL yapmaktadır. Evet arkadaşlar, çok cazip bir plandan bahsetmekteyiz. Evet arkadaşlar, şu anda yepyeni bir güne uyandık gibiyiz. Bu görüş mükemmel bir görüş. Lütfen iyi dinlemeden... Diğer meslek gruplarına ve emeklilere veya çalışanlara, doktor emeklilerine verilen katkıları bilmeden bunu da hayal gibi görmeyin. Neden EYT sorununu tamamen kökten çözecek ve genel manasıyla etraftan EYT'yi 2400'lü, 2500'lü maaşlarla tanıştıracak bir projeden bahsediyorum. Arkadaşlar. Yürekten konuşuyorum, çözüm öneriyorum ve bir cazibeli plan sunuyorum. Diyeceksiniz ki bize niye 400 versin? Ey kardeşim, ey daha asker ücreti senin 7 katı sayın. 415 TL aldı, evliler 500'e yakın aldı. O zaman kardeşim ne yapalım biz şimdi? 7-8 katı azsınız. Size bir 400 mü çok gelecek? Hayır. Hem de bu kesimin sorununu ortadan kaldırmış olacak. Çok çok yapıcı bir plan. Can kulağıyla dinleyin. Eğer olumlu görürseniz yorumlarını zaten videomun altına yazın. Ama ya bu saatten sonra ben size çok paralı bir dönem arzettim. Bir plan sundum. Bedelli EYT harici sunduğum plan şu. EYT'nin mükemmel kalite standartını arttıran ve işe alınmasını çok cazip hale getiren ivedi bir acil düzenleme. Ne güzel değil mi? Bence çok güzel. Değerlendirmeye değil, uygulamaya değer bir plan. Şimdiden heyecanlıyım. Bu planın kabul edileceğine inancım tam. Yorumlarınızı bekliyorum, desteğinizi bekliyorum. Sizler için varım. Saygılar.